Allah'a şık koşan bir millete namazdan bahsetmek, oruçtan bahsetmek, abdesti bozan meseleden bahsetmek saçmalıktır. Bugünlerde de böyle insanlar çıkıyorlar. Güya davetçiler hikaye anlatıyorlar. Adam konuşmalar yapıyor, diyor ki ey Anadolu halkı, ey Anadolu halkı, Anadolu halkının kızlara neden kapanmıyorsunuz? Ey Anadolu halkı, neden annenize, babanıza saygısızlık yapıyorsunuz? Ey Anadolu, kahraman Anadolu halkı, neden şunu yapmıyorsunuz? Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki asab bahsederken, yani Allah'a şirk koşan bir millete neyle davet edeceksin? Hadi hepiniz kapanın. Hepiniz annenize babanıza iyi davranın. Adam bunun davetini yapıyor. Ya bunlar Allah'a şirk koşuyorlar. Anadolu halkı her 5 senede bir Allah'a şirk koşacak amellerde bulunuyor. Anadolu halkı çocuklarını polis asker yaparken gururla bunu yapıyor. Anadolu halkı sofistik bir anlayış içerisine girmiş ölülerden yardım ister hale gelmiş. Medet bekler hale gelmiş. Sen bu Anadolu halkına demen lazım ki zamanlılar Allah için eski dininize dönün, tevhide dönün, bu şirki terk edin demen lazımken sen diyorsun ki ey Anadolu halkının kızar neden kapanmıyorsunuz? Ey Anadolu halkının üniversite... Ya bunlar taahhütun okullarına gitmişler, buralara kadar okumuşlar, 16 senelerini taahhütun okullarına vermişler bu insanlar. Sen ey Anadolu halkının üniversite okuyanlarına bilmem hitap ediyorsun. Sen demen lazım ki Allah'tan korkun, siz gidin tevhid ehli olun, mücadele edin, tevhide davet edin, cihad edin tevhidi ikham etmek için demen lazımken Diyorsun ki Ey Anadolu halkının insanları işte ne, ne oluyor burada asabı kervine görüyor. Yerlerin ve göklerin Rabbi Allah'tır. Biz bundan başka bir şey konuşacak olursak lakat kum ne idan biz saçmalayanlardan olmuş oluruz diyorlar. Biz saçmalayanlardan aptallaşmış olanlardan oluruz diyor. Biz kafirlerden olmuş oluruz diyor.